Herkese merhaba ben Esma. Ufak bir duyurda bulunmak istedim. Kumaş kurslarının kanalında bitmiş olduğum bir tulumun videosu var. Onlarla beraber işbirliğini bulduk. Sizlerin daha belir olsun istedim. Şuradaki linke tıklayarak o videoya ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.